Bizden 7 bölü 8'i ondalık ve yüzde halinde yazmamız isteniyor. Çok güzel. Ondalık sayıya çevirerek başlayacağız ve bu şekilde yüzdeye çevirmenin daha kolay olduğunu göreceğiz. Bu tarz problemler biraz kafa karıştırabilir. Nasıl ondalık sayıya çeviririm, nasıl yüz üzeri olarak yazarım, nasıl yüzdeye dönüştürebilirim gibi sorularınız vardır. Bu sayı 7'nin 8'e bölünmesi demektir. 8'in 7'ye değil, 7 bölü 8. pay paydaya bölünüyor. Bunu nasıl ondalık kesre çevirebilirim? Uzun bir bölme işlemi yapacağız. Ve bu bölme işleminde kalanlarla da uğraşacağız. Bu işleme, sayı kendisini tekrar etmeye başlayana kadar devam edeceğiz. Ama bu örnekte tekrar eden basamaklar olmadığını birazdan göreceksiniz. 7 bölü 8. 7'de kaç tane 8 var? 7'de 8, 0 kere var. Daha iyi anlayabilmek için ondalık işaretimizi yerleştirelim. Bunun için, bunu 8'in 7000'e bölünmesi olarak da görebilirsiniz. Bölme işlemini bitirene kadar sayıya 0 ekleyebilirsiniz. Virgülü buraya yerleştiriyoruz. 7'den sonrakiyle aynı hizaya. 7'de 8, 0 defa var. 0 çarpı 8, 0. Çıkartma yapıyoruz. 7'den 0 çıktı, 7. Şimdi bir 0 ekleyebilirsiniz 7'nin yanına. 70 oldu. 70'de 8 kaç defa var? 8 kere 8, 64. 8 kere 9, 72. Bu olmadı, demek ki 8 defa varmış. 8 kere 8, 64. 70 eksi 64 eşittir 6. Hala kalan var. O zaman bölmeye devam ediyoruz. Bir sıfır daha ekleyelim. Buraya bir sıfır daha ekledik. 60'ta 8 kaç defa? 8 kere 8 64. Yok, bu çok fazla oldu. 7 kere 8 56. Bu işimizi görecektir. 60'ta 8 7 defa var. 7 kere 8 56. Yine çıkartmamızı yapıyoruz. 60'tan 56'yı çıkarıyoruz, hala kalanımız var, 4. 0 indirmeye devam ediyoruz. 0'ı buraya indirelim. 40'ta 8 kaç defa var? 8 kere 5, 40. 8, 40'a tam bölünüyor. 40'ta 8, 5 defa var. 8 kere 5, 40 dedik. Çıkartmamızı yapıyoruz, kalan 0. Sonuç olarak, 7 bölü 8 ondalık kesirlerde, 0 nokta e denk geliyor. 7 bölü 8 eşittir 0 .875. Ondalık kesir çevirme kısmını hallettik. Şimdi sıra yüzdeye çevirmedi. Eğer sayı ondalık kesir halindeyse, yüzdeye çevirmek çok kolaydır. Yapmamız gereken virgülü 2 basamak sağa kaydırıp, yüzde işaretini koymak. Peki, yüzde kaç diye düşünebilirsiniz. Bunu 0.875 olarak görebilirsiniz. Ya da basit bir kesir olarak da yazabilirsiniz. Bu 875 bölü 1000 ile aynı şeydir. Buradaki binler basamağı. Ya da bunu 87.5 bölü 100 diye de okuyabilirsiniz. Eğer iki basamak kayarsanız 87.5 bölü 100 olur. Ya da 875 bölü 1000'in hem payını hem paydasını 10'la bölerseniz, 87.5 bölü 100 elde edersiniz. İkinci ifade, 87.5 bölü 100 zaten yüzde 87.5 demek. Yani 87.5 bölü 100 eşittir yüzde seksen yedi buçuk. Bunu yapmanın en kolay yolu, eğer sayı ondalık kesir halinde ise yüzde çarpıp yüzde olarak yazmaktır. Bu işaret size yüz ile bölmeniz gerektiğini söylüyor. Yani yüzle çarpıyor ve bölüyorsunuz. Eğer bu sayıyı yüzle çarparsanız, bu virgülü iki basamak sağa kaydırmak demektir. Böylece 0 nokta 8, 7, 5, 87.5 olur. Sonra yüzde işaretini ekleyebilirsiniz. Bu işaret elimizdeki ifadenin sayı bölü 100 şeklinde yazılacağını ifade eder. Yani 100 ile çarpar ve 100 ile bölersiniz. Aslında sayı değiştirmiyorsunuz. Umarım size mantıklı gelmiştir. Bazen kafanız karışabilir bu konuda ama virgülü sağa mı yoksa sola mı kaydırıyordum? Şunu unutmayın, ondalık kesir halindeki sayı her zaman yüzdelik halindeki sayıdan küçüktür. Sadece biraz farklı değil, 100'ün çarpanı olarak küçük olacaktır. 0.875, 87.5'ten 100 kat daha küçüktür. 87.5'un sonuna yüzde işaretini eklerseniz, iki sayı birbirine eşit olur.